Ki bu materyalleri hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu konuda araştırmalara mı, mı? Yani yayın hazırlama veya proje üretme aşamasında sizi heyecanlandıran veya titizliğe yönelten veya daha mükemmelini üretmeye yönelten faktörler nelerdir? Ee, bir kere çocuklar için Onların seviyesine uygun olması gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Yani renk kavramı, renklere uygun olması gerekiyor. O çocuğa bizim algıladığımız, düşündüğümüz sonuçları gerçekten verebilir miyiz? Buna çok dikkat ediyoruz. Kalitesine çok dikkat ediyoruz. Yani kullanılan malzeme, çocuklar için sağlık da bizim için çok önemli. Yani sadece evet zekayı daha üst seviyeye çıkarmak için uğraşıyoruz ama kullanılan malzeme için... Sağlık da önemli. Buna çok dikkat ediyoruz. Ve düşünürken arkadaşlarla bir araya geldiğimizde, acaba en iyisi ne olabilir? Ne yapabiliriz? En yükseği ne olabilir? Anne, anne babalara ne verebiliriz? Şu da var. Bu eğitimlerle birlikte biz anne babaların böyle sıkıntılı, stresli durumların da hani akşama kadar hepimiz çalışıyoruz. Yoğun bir iş temposu içerisindeyiz. Materyaller stresi de azaltıyor. Sadece çocuklar için değil. Anne babalar da çok keyifli. Açıp telefonu hocam biz çok rahatladık. Biz bir rahat, yani Üzerimizden sanki büyük bir yük kalktı deyip geri sonuçlar da verebiliyorlar. Bu sebeple en iyi olma yolunda Neler yapılabilir? Bütün arkadaşlarla oturuyoruz, düşünüyoruz. Ee, başkanımız Mustafa Sarıkaya, e, Zeli Hanım, Zeli Hapınar, üçümüz o kadar çok yoğun bir şekilde bir çalışma içerisinde oluyoruz ki, bazen böyle şey diyorum, hocam artık acaba e, biz mi, biraz ara mı versek? Çok mu yoruldu acaba kafamız <gülüyor> dediğimiz noktalar olabiliyor? Peki, çok stres olduğunuzda, kendi materyallerinizle, ya stres attığımız oluyor mu? Tabii tabii oluyor. Yani biz e, açıyoruz, hadi hocam birazcık da biz oynayalım, bakalım biz yapabilecek miyiz? Bazen bizim de tıkandığımız noktalar olabiliyor. Mesela ben e, ikiz annesiyim. E, 6 yaşında giden, 6 yaşında 1. sınıfa giden ikizlerim var. Onlarla birlikte oturdup yaptığımızda, oynadığımızda mutlaka e, zorlandığım zamanlar oluyor. Onların tabiri şu şekilde, hani ya biz seni geçtik artık yani sen öğretmensin, akıl oyunu öğretmenisin ama biz artık seni geçtik dedikleri de olabiliyor. Tabii ki bu e, bir anne olarak, aynı zamanda eğitimci olarak çok keyif verici, güzel şeyler. Bu benim memnun olduğum, keyif verdiğim durumları da aileler de paylaşsın istiyorum. Ve bu sonucu gördüklerinde de onlar mutlu oluyor. Gözlerinden o ışık görülebiliyor, alınabiliyor o enerjide haliyle bizleri. Keyiflendiriyor. Daha bir işimize yoğunlaşıyoruz, daha bir heyecan veriyor bize. Heyecanlanınca da işimizi en iyi şekilde nasıl yapabiliriz dürtüsü oluşuyor.